Gelen var mı? vardı arka tarafa doğru atladılar sanırım. Yo buraya da gelen var Bir bir. Bir bir ne yaparsın bir bir. DP'den. Baba da bulduk ikişer tane. Derken, on katlıda nasıl sevmedi? Ya arkadaşlar nerede bunun? Bir tanesi daha yeni geldi. Bot olabilir, olmayabilir de. bot değilmiş ve sen bunu niye yaparsın eee. ya sen şimdi <gülüyor> vurmayacaksın kendi patta Nasıl patlamadı ya? ya takım indi resmen bot ya. Takım bot resmen. 1 m4 al bunda m4 yani skar var bunda yarıncı varmış yarıncıyı alalım 2 tane de sumo bir tane tanesi alabiliriz sadece Aynen ses de görmeye başladı iyi. Bakalım açıktalar mı? Aşkı adamım var mı orada? Var tabii ki de ama tam de nerede? Onu görmek lazım. Ağacı yakasında mı? Ağaç bug'a girdi. Arkamızda gelebilir. Bekleyelim burada. Beklemeyelim ya. İlerleyelim düz. Beklemeyelim sabit bir yerde. Aynen. Gördüm gördüm. Başka bir takımla çatışıyorlar ya. Bana başka bir takımla çatışıyorlar. Biz yakınlaşalım ya biraz. Tamam burada. Yanıyorsun Fuat abi Yanıyorsunuz Herkesi yani şey dolduralım kapıyı tepeden de hs diyemeyelim ye direkt endört alalım ya yani. bırakalım bu dp'ye granit var mı var süpersiz ilk önce bu mida atışkileri atalım kurtalım bundan diğerine bakalım bundan ne çıkar k 8 kalsın Otomatik susturucu var sende yok kesin nişancı Bunu 3x aldım Kaç bombalar bomba var 4 tane var yeter bize şu an 4 tane bomba Alan nerede alandayız şu anda ya O adamı gördüm o beni görmüş müdür Görmüştür tabii ki neden görmüşsün biraz yakalaştıralım. Biskut üst kat daha çıkalım üst kata. Adam gösterecek burada kendine bakalım. Bekleyelim biraz. Hadi göster kendini. Adam alanda zaten göstermez. Şaka olmalı. Mesela adam daha kaç hit yiyecek benden mesela. Onu merak ediyorum. Kaç hit yiyeceksin benden. Okay. <sharp inhale> Dan geri cedi canım kaldı. Bomaya ağzımız dedik ya. Eyvallah birader. Oy, senden oy. çıktı. Bekle, bekle, bekle, bekle. Bunu sen istediğin ama seni görmem lazım. ayım çıkalım bu bottan ne yapıyor şimdi bu botta ne yapıyor Hadi sen de güle güle. Son botumuz nerede? O içeceğimizi de içelim. Hikmet kalsın. Ay yay, <gülüyor> Beni gidi. Atsak üstüne ne olur. Olmadı. Hadi bay bay.